Bugün 12 Ağustos 2021 Perşembe Jüpiter günündeyiz terazi burcundaki ay güne sosyal ve barışçı enerjiler veriyor sabah erken saatlerde Merkür Aslan burcundan ayrılarak Başak burcuna geçecek Merkür kendi yönettiği Başak burcunda 30 Ağustos'a kadar kalacak bu dönemde düşüncelerimizde pratik değerler ve detaylar öne çıkabilir eğitim iş hizmet ticaret ve sağlıkla ilgili kavramlarda da iletişimler artabilir Öğle saatlerinde terazi burcundaki ay, kova burcundaki satürnle üçgen açı yapacak. Daha disiplinli ve organize olabilir, hedefe yönelik hareket edebiliriz. Rasyonel ve tedbirli davranmak günlük işlerimizde faydalı olacaktır. Gerçekçi ve uygulanabilir planlar yapabilir, bunları sürdürme konusunda da kararlı olabiliriz. Akşam ve gece saatlerinde terazi burcundaki ay ile boğa burcundaki Uranüs arasındaki gerilimde açı, Duygu ve düşüncelerimiz arasında dengesizlik yaratabilir, beklenmedik davranışları açık olabiliriz. Bağımsızlık duygumuzun artması ani tepkiler vermeye yol açabileceğinden bunları kontrol etmek gerekebilir. Akşam saatlerinde ise ilişkilerimizde denge ve iç huzuru sağlamak için durumları objektif değerlendirip soğukkanlı hareket etmeye çalışalım. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.